Arkadaşlar bugün e, bir deney videosu çekeceğiz. E, bu da koronavirüsle ilgili. Benim bulduğum bir keşif veya deney. Ben bunu buldum kendim. Yanlış veya doğru olduğunu bilmiyorum. Ama bildiklerimle bu deneyi yapmaya çalıştım arkadaşlar. Siz de doğru olup olmadığını e, yazabilirsiniz. Malzemelerimiz hamur. Hamur. <gülüyor> kapları. Bunlara çok fazla gerek yok. Bunlar olmasa da olur. Ama bu ve bu şart arkadaşlar. İlk olarak e, bu midemizdeki şeyi koyuyoruz buraya. Arkadaşlar buraya koyduk. Peçetenin üstüne koyuyoruz veya başka bir şeyin üstüne. Bunu bu kabı hamura sarıyoruz. Sonra e, diğer hamuru böyle bastırıyoruz Bu da virüs arkadaşlar virüs midemize girdiği anda e, midemize giriyor ve kan e, midemizin e, hani e, dışkılarla atıyoruz ya e, midemizde gerekli olmayan şeyleri yağları atıyoruz ama çok fazla yağ yersek onlar oluyor arkadaşlar ve e, güzel olan sağlıklı olan besinleri midemize atıyor e, bağırsaklarımızda bu virüs midemize giriyor tamam mı arkadaşlar? Eğer sizin mideniz güçlü değilse yani burada kan hücre hücre e, besin verecek kadar bir e, şeyiniz yoksa bu bunu koruyor mideyi koruyor ve e, bu ince olur yani o da ince olur ve virüs gider ama virüs buraya yapışıyor. <gülüyor> Virüs buraya yapışıyor. Yapışıyor arkadaşlar. Eğer bu kalınsa tam tersi oluyor. Bu hani derler ya ava giden avlanır. Bu av, ava giden avlanır oluyor arkadaşlar. Yapışmaya çalışıyor. Üremeye çalışıyor. Dağılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dağılıyor. Şöyle dağıtalım. Dalıyor ve e, diğer bölgelerine de gidiyor arkadaşlar. Ama bu virüs bu kalınsa eğer hücreleriniz çok iyiyse buradan giremiyor ve e, virüsten atıyorsunuz. Ama ne oluyor? Bakın bakın burası yağlanıyor değil mi arkadaşlar? Kabın e, bu hamuru yaptığınız yere bakın kap yağlanıyor değil mi arkadaşlar <gülüyor> izi kalıyor ee, ama sonuçta zarar vermeden yani canınız e, eğer iyiyse e, bu virüs geldiği anda size e, bulaşamaz ama eğer e, yani şey gibi bu virüsün de size bulaşmaması gerekiyor. Siz de kendinize bulaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bulaştırmamak için de e, kendinize çok dikkat edeceksiniz. Evden çıkmayacaksınız. Sağlıklı besleneceksiniz arkadaşlar. E, her gün evinizde spor yapacaksınız gibi şeyler arkadaşlar. Eğer e, kötü yanına bakalım burada buraya girdi, kabı deldi, biz delemiyoruz şimdi, deldi diye var sayalım. Bu virüs, bakın arkadaşlar şöyle, Heh. bu virüs buraya giriyor, bunlar savaş veriyor arkadaşlar, bunlar savaşıyor. Eğer bu virüs bunu yerse, yani bunu ortadan kaldırırsa, bu şeyi Virüs alıyor. Bu mideyi ele geçiriyor. Ve hızlıca yayılmaya başlıyor arkadaşlar. Her yere yayılıyor. Ve e, yeterli hücre kalmadığı için yani bunları e, virüsten bu virüsü getirecek hücre kalmadığı için bu virüs yayılıyor. Ve en son insanı acı içinde öldürüyor maalesef. Yani bu virüsü de bir e, pandemi bir virüs olduğu için bu virüs, bu virüsü sadece 3 şekilde yapabiliriz. Biri sürü bağışıklığı, diğeri aşı, diğeri de mutasyona uğraması arkadaşlar. Mutasyona uğraması virüs kendi yapar bunu gelişemediği için ve bizi geliştirilmediği için, yayılamadığı için virüs kendi altında mutasyona uğrar yani arkadaşlar gidemediği için birisine bulaşamaz. E, bulaşamadığı için de mutasyona uğrayıp ölür arkadaşlar. Aşı şekli de yani bunlar doktor ve bilim e, adamlarının işi. Biz buna çok fazla karışamayız. Ama e, yani biz de buna kolaylık bir aşı için. Yani <gülüyor> biz aslında e, insan olarak bu virüsü sadece kendimiz gidebiliriz arkadaşlar. Evdeyiz. Ama aşının bulunması için doktorları e, rahatsız etmemeliyiz. Dışarı çıkmamalıyız. Hemen doktora gitmemeliyiz. O yüzden yoruluyor doktorlarımız. Ve e, yeterli güçleri kalmadığı için aşı içinde çalışamıyorlar. Diğeri de e, sürü bağışıklığı. Sürü bağışıklığı da insanların... E, bağışıklığı kazanması yani bu virüs geldi arkadaşlar iyileşiyor geldi iyileşiyor geldi iyileşiyor geldi iyileşiyor ama bunu e, sürü bağışıklığı daha sanıyorsam en kötü e, şey sürü bağışıklığı bu virüs dersen kötü şey Çünkü e, iyileşebiliriz iyileşirsek iyi ama ölürsek kötü arkadaşlar. Sürü bağışıklığında da herkese bulaşması gerek. Ama tabii ki de istemiyoruz bunu. Sürü bağışıklığını istemiyoruz arkadaşlar. Biz aşının bulunmasını istiyoruz. Veya mutasyona uğramasını istiyoruz bu virüsün. Onun gibi arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ben virüsün. Nasıl midemize girip öldürdüğünü size anlatmaya çalıştım. Umarım e, doğrudur. Kendim e, bu deneyi buldum. Umarım da yarar. Gıygıy TV kanalına abone olabilirsiniz. Ve bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.